Önüz eti başlıyor olan 18,87 euro 20,16 altın 1116,84 borsa 5.149 ve bitcoin 24.844'e günü yükselişle kapattılar. Übide Usta Hatay depremini canlı yayında yakalandı değerli Yani Hatay'da yaşanan 6.4'lük deprem araç kamerasına yansıdı yer Beşik gibi sallandı. Hatay'daki depremler sonrası Haluk Demet'ten üst üste paylaşımlar geldi. Çok bina gitti çok dedi Son dakika haberine göre Afat'tan panik yaratan sahil kenarlarından uzak durun uyarısı yapıldı. Paylaşıp geri çektiler. Değerli izleyenler son dakika haberine göre. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Hatay'ın Samandağ ve Defne ilçesinde yıkım olduğu bilgisini aldık dedi. Hatay Havalimanı'nda panikanları yaşandı. Depreme böyle yakalandılar. Değerli izleyenler Afat ve Valilik'ten yapılan sayılara uzak durun uyarısı kaldırıldı değerli izleyenler. Son dakika haberiyle Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş enkaz altında insanların olduğu ihbarlara geliyor dedi. Ve bu haberimizde gün özetinin sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.